Patlamaya, patlamaya korumalıyım sen misin şimdi getirin lan torpil Merhaba sevgili webtekno takipçileri Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte şu kırılmaz, görülmez, paslanmaz, çizilmez falan filan olmaz denilen camların sınırlarını zorlayacağız Arkadaşlar, önümüzde böyle aletlerimizi, ekipmanlarımızı topladık. Marka vermiyoruz sizlere. Bunlar 5 liraya, 10 liraya, yeri geliyor 20 liraya, hatta bazen 50 liraya, 300 o kadar atmıyorlar canım. Görülmez. Görülmez. Bakalım. Ben görülmez kısmına takılıyorum. İlk mavi paketi verdim sana. Daha takmadan kırılmış arkadaşlar şimdi bir de bakalım. Var ya, en beceremediğim şey şunu takmak ya. Harbiden görülmez şu an göremiyorum abi. Hatta o kadar gözükmüyor ki telefon Oo. bile yok oldu. Aynen ya. Z3 oldu Note 8. Üstten çatladı arkadaşlar. Daha biz bir şey yapmadan Böyle sert sert vurmak istemiyorum Sonuçta telefon iç kanamadan da gidebilir Aha Oooo Evet bakınız. hiçbir şey şeye gerek kalmadı arkadaşlar Birinci camımız fos Sök abi sök, sök sök sök Sök sök sök sök Dandik sökerken baksana Oh oh Acaba ya. yanmaz mı? Çağdaş seyfimiz yanarız Bir bakacağız oğlum O baya gider Evet Yanar Yanıyor <gülüyor> Çin, çin koktu bayağı. Şimdi ikinci geliyor. Bırakıyorum. Bırak abi. Bu taklaya geldik. Bu <gülüyor> sonuna bir daha de deneyelim. Çizmedi. Geçti. <gülüyor> ben bunu ısıtırım. <gülüyor> kaç almıştım kardeş? bunu biraz 10 liraya aldın herhalde. <gülüyor> Diğeri 5 liraydı bu 10 lira. <gülüyor> 20 lira mı, 30 lira mı ne vardı? Valla çizmedi Isıttım. ha. Isıttım. Kardeş ek... Gitti. <gülüyor> Isınmış tornavida da bir şey yapmıyor. Kardeş <gülüyor> telefonu... Telefonu yapmıyor. kırdık. <gülüyor> Şurada <gülüyor> üst kısmında <gülüyor> çok ufak bir şey var, şunu denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Masada gitti. Önce birşey vurduysam artık kırılmaz, abi, abi. kırılmazlık olayı demek ki bunda yalanmış ama çizilmez olduğu doğru. Çizilmiyor, harbiden çizilmiyor. O zaman, hadi bir yak bakalım. Geç yanıyor bak diğerine göre. Bu iyi lütfen Oo ama bak bu tutuşta hemen. Evet. Ver. Şimdi geldik üçüncü şeye. Dokuz kat. Dokuz kat daha o fazla. O çikolata lan. Dokuz kat. Dokuz kat daha fazla korunmalıymış. Bu yapışmadı bile ya. Alicim bunun <gülüyor> Allah canım bir tutana arkadaşlar yapışkanıyor yok <gülüyor> diyelim ki yapışsaydı Aa, evet, bak, bir yapışsa... başarı var vallahi bu da hiç çizilmiyor gibi görünüyor ya, şöyle, siyah bir yerde bakalım evet bunda da çizik yok çizik yok yumuşak davranma evet ve lütfi aynı aynı yani aynı, bunların Aa. hepsi aynı içinde üretilmiş. <gülüyor> Şimdi müthiş zorlayacak premium kualiteli gerçek cam. Gerçek cam. Evet, bunun öyle bir iddiası var. Bırakıyorum, bırak abi. Ya bu biraz büyük geldi galiba. Hazır mıyız? Ben kendim de evin anahtarıyla yapacağım. Bu başı ayrılı bir durum var herhalde. Diğeri gibi kart buçuk yapamadı. Var. Ama bir de kırılmayı da denememiz lazım tabii. Kırılmayı denemeyin. Ama abi o artık insafsızlık yani. Neyse bunu Hı -hı. bunu ben geçti sayıyorum abi ya. Bu o geçti say. Bir de kırılmaya bakalım ne yapacak? Heyecanlıyım Hı -hı. ha. Olmadı. Son kılıfımız yine çok bu sık. Gorill Glass. Aynen bu Gorill Glass. Patlamaya, patlamaya korumalıyım. Sen misin şimdi? Getirin lan torpiyon. <gülüyor> patlamaya dayanıklıyım şu an. Ya patlamaya nasıl düşmeye dayanıklı değil ya. <gülüyor> Çizmeye <gülüyor> dayanık değil. <gülüyor> önce basic'ten başlamak lazım. Sağolun. Geçti görünüyor aynen üzerinde kayıyor gidiyor zaten Hı, arkadaşlar. Evet. Öyle direkt dayanıyor abi. İlk bir şey yok yani. Şuradan bırakayım. Bırak abi. Gitti. Gitti abi. Lütfen bu markanın bir patlamaya dayanıklı iddiası var. Ben bir geliyorum hemen arkadaşlar. Tamam ben de, sen de geliyorum. Arkadaşlar torpilimizi bulduk. Şimdi bunun iddiası patlamaya karşı bir dayanıklılık Tam bizden hani yani kısmı sağlam arkadaşlar şu anda zaten buraya monte ediyoruz. <gülüyor> arkadaşlar herkes kaçtı. Fitile veriyorum. Allah! Sakin, heyecan yok. Atladı mı? Her şey kontrol altında. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi gel. <gülüyor> Lan <gülüyor> ağzıma duman kaçtı. Aç aç camı pencereyi aç. Cam yok ki burada. Arkadaşlar, şöyle çömeliyorum. Şimdi bir patlamaya koruma iddiasını bir tık, bir tık karşılaştırırız. Şimdi arkadaşlar artık bu video içerimizin de sonuna geldik. Yavaş yavaş Lütfü biraz kızardı o içerik çok, duman altı. Şimdi neden böyle bir içerik çektik? Arkadaşlar bu camlar her yerde kırılmaz, görülmez, paslanmaz falan filan. O ağzından duman çıkıyor çabuk. <gülüyor> İşte kırılmaz, paslanmaz, hiçbir şey olmaz diye vesaire vesaire pazarlanıyor. Biz de Web Tekno ekibi olarak bu pazarlama mantığının yanlış olduğunu söylüyoruz. Yani bu camın iddiası kırılmamak ya da çizilmemek değil. Ha bazıları var hani çok pahalı olanlar var belki onlar düşmede ekranın çatlamasını falan filan engelleyebilir Ama çoğu %99 oranla çiziliyor Yani böyle no name üzerinde herhangi bir marka model ve dandilik şeyler olanlar uyduruk arkadaşlar Baya baya kötüler aynen E artık videomuzun da sonuna gelmiş olduk Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu arada şöyle bir anket hazırladık arkadaşlar siz cep telefonunuzda ekran filmi kullanıyor Pardon. Kullanmıyor Anladım. musunuz? Şuradaki anketlerde bunu cevaplarsanız seviniriz. Ben cevaplayabilirim mi abi? Ben kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. Neyse arkadaşlar haydi görüşürüz. görüşürüz. Minnet ekranda duran bağlantılı tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortamızdaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. <gülüyor> Biraz çıkalım abiden ya. Mustafa! Çık çık!